Masal keyfi. Bir varmış bir yokmuş. Tatlı muttatlı bir kız varmış. Bu kızın adı Zeynep'miş. Zeynep'in ailesi tatile gitmeye karar vermiş. Ama Zeynep hiç istemiyormuş. Ben tatile gitmek istemiyorum. Ben kendi odamı çok seviyorum. Ve buradan ayrılmak istemiyorum. Ben bahçemizi çok seviyorum ve oradan ayrılmak istemiyorum. Kedilerimiz de var. Onlardan ayrılmak istemiyorum. Oyuncaklarım çok güzeldi. Zeynep tatile gitmek istemese de ailesi istediği için o da gitmek zorundaymış. Zeynep tatile gitmeye ikna olmuş ama eşyalarından ve kedilerden bir türlü ayrılamıyormuş. Baba ben hazırım. Oyuncaklarımı da aldım. Ben bu oyuncakları herkini götüreceğim. Kızım o kadar oyuncağı nereye sığdıracağız? Oyuncaklarından yalnız birini alabilirsin. Tamam mı? O zaman bisikletimi götürelim. Zeynep'in bisikleti arabaya sığmamış. O zaman kedi alalım. Kedileri de alalım. Zeynep eşyalarını ve kedilerini götürmek istemiş ama maalesef götürememiş ve onlarla vedalaşmak zorunda kalmış. Kediler, yine geleceğim, merak etme, tamam mı? Ve tatil yolculuğu başlamış. Arabaya binerken Zeynep keşke gitmeseydik diye düşünüyormuş. Tatile gittiklerinde Zeynep Deniz'i görmüş ve çok beğenmiş. Yan tarladaki inekler sanki bakışlarıyla Zeynep'e hoş geldin diyorlarmış. Tatilde kalacakları ev Zeynep'in çok hoşuna gitmiş. Zeynep tatilde kalacağı odasını ve yatağını çok beğenmiş. Çok eğlenceli! Yaşasın! Zeynep tatili çok sevmeye başlamış, kardeşiyle birlikte kumsalda oyunlar oynamış, mize kabukları toplamış, değişik taşlar bulmuş ve yüzmüş. Çok eğlenmiş. Çok eğlenceli. Yaşasın. Zeynep suda oynamayı çok seviyormuş. Kovayla suyu doldurmuş, boşaltmış. Oynarken su dolu kovayı başından aşağı dökmüş. Gerçekten çok eğlenmiş. Ama her şeyin bir sana olduğu gibi tatilinde sonu gelmiş. Son gece ailecek yıldızları seyretmişler. Geç saatlere kadar dışarıda oturmuşlar. Gökyüzü şahane gözüküyormuş. Baba, inekleri evimize götürelim lütfen. Onlar buraya aitler. Burada yaşamayı seviyorlar. Bu kumları eve götürmek istiyorum. Bu denizi eve götürmek istiyorum. Zeynep bu sefer de eve gitmek istemiyormuş. Tatil hiç bitmesin istiyormuş. Ne eve gitmeyelim tatilde kalalım. Annesi Zeynep'i çok üzgün görünce onu teselli etmiş. Kızım olsun yine geliriz. Tamam biz denize kumsalı inekleri evimize götüremiyoruz. Ama bak midye kabukları topladık, güzel taşlar topladık. Ve midye kabuklarından sana kolye yaptım. Çok güzel oldu. Eve vardıklarında Zeynep coşkuyla kedilere koşmuş, oyuncaklarına koşmuş, midye kavuklarını unutmuş bile. Yaşasın evimize döndük, evde olmak çok güzel demiş ve burada da masal bitmiş. Masal keyfi.